Merhaba J T Squad. Tekrar hoş geldi Niz. Ya bugün bugün ne yapıyor? Benim en sevdiğim Steven yani anne. <gülüyor> okay en sevdiğim <gülüyor> Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam. en sev en sevdiği uh, televizyon şov. Evet. evet, evet. TV dokusda. Bugün ne yapıyoruz? Yani evet, akşam Sorry. Okay. TV dokusda. Bugün ne yapıyoruz? Doğru mu? Do, yeah, 2021 komik anlar, komik montajlar. <gülüyor> Very tepki <gülüyor> veriyoruz. Selman, <gülüyor> <forever. gülüyor> Selman <gülüyor> Devam edelim, devam edelim. komik allara tepki veriyoruz arkadaşlar. komik montaj, Neden? Az, azma azma koyduk. Azma, <gülüyor> azma koydu <gülüyor> Tamam arkadaşlar lütfen abone olun. ve videoya geçelim. Bunlar başbıyor. <gülüyor> takılmayın. <gülüyor> prim prim, prim takılmayın. <gülüyor> günyala kaşin yalaş. Bunu bak. Found yani. Tamam Dude, tamam. dude. Bir, bir şey yazdı. Eee, artıklerden iyi prim kastınız falan. Ben de şey dedim. Ee, tamam artık video paylaşmıyoruz. Yani mutlu musun falan. Hmm. Sonra, yok. E, size demek istemediğim falan. Ya ben siz Allah'ım yarabbi evet ya ya. Evet arkadaşlar sonunda başlayalım. Hadi hadi anlatayım. Şimdi. Ne diyorlar Omuzların, ayakların, başka? Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyor. Bu ne? Aradaki parkı zaten, zaten göreceksiniz. Ne Evet. Ne? Did we shed in the previous video? ne yapıyorsunuz? Reşat ve Yunus. Ne bu ne zaman kaçırdım? Yani nasıl kaçırdım? Ya evet, anlamadım. çok tatlılar. Her <gülüyor> gehte <gülüyor> de tatlılar değil mi? Bak. Gülnis Emre güreşci biliyorsun değil mi? Evet yani kesinlikle ben daha izleyeyim yani. Ben asla yakalayamam. Evet, Gülnis Emre gözlerimin bu çocuk takmayın yani. Ya izlemez Annene, annene söyle çok seviyorum. Cemal Bey. Burada dünyanın en güzel gökyüzü var ama o hiçbir şeye benzemiyor. Great, bu şarkı bekledim. Bu şarkı, yani ya Sagopa, Sagopa mıydı? The song, I expected that play the song. <gülüyor> <gülüyor> Neden biliyor musun? şimdi. Her zaman en çok alan yani oy votes. Evet. Shea'da gönderiyor. Yani ad adaptör. Elimination pota. Pota. Yasta. So the person that got the most votes en çok oy alan Shea'de. Poyraz. Poyraz. O yüzden yani poyraz dedikten sonra Kendini, 16, 16, 16, 16, 16 beni gönderecekler falan dediler, Poyar, Poyar, hmm. diye düşündüler. Like because they think Polres is going to send them to the they already know. Like it's one day. But this is friend. kahvaltı öğle Oha elkesi Öyle mi? Yenilmez duruyor. Şu bir alsın. Ne oluyor? Ne oluyor? Öyle <gülüyor> <gülüyor> mi? Ne yapıyorsunuz? Bunları Bu nasıl görmüyoruz ya? Yenilmez duruyor. Şu bir alsın. Ee. <yenga> <Gülüyor> <Gülüyor> Öyleyse, tam bu normal Benim önüme gelen bir şey niye gözümü çevireceğim ki ben? Çünkü gözümü çevirebilme kabiliyetim var şimdi. Ben bir şeye niye gözümü çevireceğim? Vallahi yükendi. Benim önüme gelen bir şey niye gözümü çevireceğim ki ben? Çünkü gözümü çevirebilme kabiliyetim var şimdi. Peki gözümle kavga etmiyorsam senin. E niye gözümü çevireceğim ki ben? Çünkü gözümü çevirebilme kabiliyetim var millet. Benim önüme gelen bir şey eyes, niye gözümü çevireceğim ki ben? Çünkü gözümü çevirebilme kabiliyetim No, see because like why would I change something that comes directly like to my presence or something? To my eyes, eyes you get. So you can't say because you have You get? Benim önüme gelen bir şeye niye gözümü çevireceğim ki ben? Çünkü gözümü çevirebilme kabiliyetim var Ameliyat an. Amilet. I'm no I'm down skinny. Sen o Ha, uyku mu bu? Sen mi yaptın? Evet. Sen o sen mi yazdın? Evet. Ba Hello. Sen mi yazdın? Sancak kay. Efendim. İsmini sen mi yazdın? Evet. Evet. That was how it was, but for <gülüyor> like to To like. değil mi? Yeah. Ne seviyoruz genelde? İyi, İlgin. İlgin. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> çok düşük çare buldum. Gerçekten <Gülüyor> <gülüyor> Tamam bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylemeyi tamam, tamam. Allah Allah. Ota zaten burada ne Sen ne Yeni bölüm ama önce reklamlar. doğru, Bak oyunda kız reklam dedi tam o anda reklam çıktı like <gülüyor> missing no, yeah. so, yeah. in the game no one I it game the girl said like they were trying to explain a word so and I think the answer to that was advertisement decade yeah yeah decade was advertisement and she said advertisement, advertisement. Advert <gülüyor> like in no. show reklamlar Hilayda Aa su parkı yaptı şu anda parkura. Neyi babam ya? Anlamadım. Ne oluyor? Ben de ben ya this is for like is o da Reşat ama şey şey diyorlar. Um, captain olmak... Evet, evet, captain. <gülüyor> kaptan olmak. Evet sizin kaptan olmak istiyorsunuz. you want to be your captain? da kendini söyledi.